Arkadaşlar merhaba. Dün ve önceki gün birer tane video yayınlamıştım ProMods'la ilgili. Onda YK, SRS, YK, Türkiye Haritası, ROExtended vardı. Şimdi e, daha önce bir Türkiye haritamız daha vardı. Onunla ilgili bir video hazırlamıştım ama onlar güncelliğini yitirmişti. O yüzden yayınlayamadım maalesef. Şimdi e, 16 Türkiye Map isimli yeni bir Türkiye haritası var. Birçok e, arkadaş bunu biliyordur. Bu harita ile ilgili bir kombinasyon hazırladım. Aslında bu dün hazırladığım kombinasyonun sadece 16 Türkiye map eklenmiş hali. Fakat buradaki sorun Kafkasya haritasının 16 Türkiye mapla şu anda çalışmıyor olması. Çünkü Kafkasya haritasını ekleyince yani şu Sere haritasını ekleyince Türkiye haritası çalışmıyor Türkiye haritasını eklersen o çalışmıyor muhtemelen buna da kısa bir süre sonra bir çözüm gelecektir şimdi haritamız bu arkadaşlar dünkü kombinasyonda ne varsa hepsi var bir tek bu Kafkasya bölgesi hariç bir de YKS Türkiye haritası yerine 16 Türkiye map geldi. Onlar dışında herhangi bir değişiklik yok. Bir de sadece bir tane dosyada bir yeni güncelleme var. Onları da ekledim, buna dahil ettim. Haritamız bu arkadaşlar. Şimdi şu... kamyonumuzun bulunduğu noktadan birkaç yere test yapalım. nerelere kadar gidebileceğimizi görelim. Alternatif yollar Çıkabilir istediğiniz gibi. Yani şu anda bunda herhangi bir sorun görünmüyor. Ee, İstanbul'dan varnaya kadar bir kamyon sürdüm. Orada da bir sıkıntı yok. Ee, muhtemelen sizde bir sıkıntı yaşamadan kullanabileceksiniz. Ama ne yazık ki bu son yaptığım 3 kombinasyonda böyle 3-4 bin kilometrelik yollar yapıp e, test etme şansım olmadı arkadaşlar. Onu hemen söyleyeyim. Vakit yok çünkü ona şu anda yük alma ekranında da böyle. Şimdi haritamızın sıralamasına bir bakalım. Şimdi en üstte yine bu harita zeminini ekledim. Bu harita zemini raw için ve diğer tüm haritalar için bir zemin ekliyor. O yüzden bunu kullanmanız iyi olur. Bu İtalya e, tabela projesi. Dünkü kombinasyonda vardı zaten. Bu İtalya'ya yeni birkaç şehir ekleyen bir harita. Paris yeniden yapılandırması. İsveç adaları. Bu Ro Extended ile Rusmap arasında yol bağlantısı. Ro Extended ile Promotes 2.46 arasındaki yol bağlantısı bu. Ro Extended 26 İngilizce isimler 26 def map model prefabs Asset arkadaşlar eğer rowex 26'nız yoksa sadece şu 5 dosyayı RoX 23 ekleyerek değiştirebilirsiniz yani şunları kaldıracaksınız ve ROAX 2-3'ü ekleyeceksiniz. Herhangi bir sorun olmadan kullanabilirsiniz. Şu 5 dosyayı değiştirmeniz yeterli. Başka herhangi bir değişikliğe gerek yok. Bu Balkan projesi ile Makedonya arasında bir çatışma var. Onu kaldıran bir fix dosyası. Makedonya def dosyası, Makedonya map dosyası ve Makedonya varlık dosyası. Proje Balkan, def, map ve asset dosyaları. RusMap'le Kazakistan arasında yol bağlantısı bu arkadaşlar. Bu olmazsa Kazakistan e, herhangi bir yol bağlantısı, herhangi başka bir yerden de yol bağlantısı almadığı için Kazakistan'a ulaşmak mümkün olmuyor. Bu RusMap da Kazakistan arasında bir yol kuruyor. Dolayısıyla Kazakistan'a tek ulaşım bu mod sayesinde sağlanıyor. PromoTik 46 ile RusMap 21 arasında yol bağlantıları. Bu Petersburg Rus map'a Petersburg bölgesini ekleyen daha doğrusu Petersburg bölgesini değiştiren daha geniş Petersburg ekleyen bir eklenti arkadaşlar bu da ilginç bir eklenti bu dün fark ettim bu eklentiyi ben bu Rus map'ta bazı gölgeler yok e, binaların gölgeleri yani prefabriklerin gölgeleri unutulmuş nedense bu fix dosyası o gölgeleri ekliyor Burada görebilirsiniz zaten şu önceki görüntü, şu bu eklentiden sonraki görüntü, şu önceki görüntü, bu da eklentiden sonraki görüntü. Gördüğünüz gibi binaların gölgeleri bu eklentiden sonra gelmiş. Bunda gölge yok örneğin. Rusmap, map dosyası, model 2 ve model dosyası. Rusmap 4 dosyadan oluşuyor arkadaşlar. Bu 4 dosyanın bir tanesi yani def dosyası promosların altına geliyor. Onun dışındaki 3 dosya yani map, model 2 ve model dosyaları promosların üstünde. Bu promos için bir küçük bir bölge ekleyen bir eklenti. Bu Orta Doğu eklentisiyle Türkiye haritasının çalışmasını sağlayan bir fix dosyası. Bu YKS RSK için de bir bunun içinde kullanmanız gerekecek çünkü Orta Doğu eklentisinde Türkiye'nin bazı şehirlerinin isimleri var. Bu da çakışmaya neden oluyor ve çalışmıyor. O yüzden bu eklentiyi kullanmanız gerekecek. Promotes Orta Doğu eklentisi. Def dosyası ve Promotes Orta Doğu eklentisi varlık dosyası. Promotes'un 7 tane dosyası var arkadaşlar. Def, Map, Model Paket 1, Model Paket 2, Model Paket 3 medya paketi ve varlık paketi Rus map'ın def dosyasını az önce söylemiştim zaten unutmayın tekrar söylüyorum def dosyası promosların altında kalan üç dosyada promosların üstünde yer alacak 16 Türkiye haritası promosların altında yer alacak Çünkü bunda bir hayalet sektör var herhalde tam emin değilim onu yazarına da ileteceğim o problemi. Promotes'ların üstüne eklerseniz Promot da Balkan bölgesinde boş bir alan meydana getiriyor Promotes'un üzerinde. O yüzden promosların altına aldım ama böyle çalışmasında herhangi bir sakınca yok zaten. Yani sorunsuz kamyon kullanabilirsiniz. Bu da Kazakistan haritası. Yine 3 dosyaların oluşuyor. Def, Map ve Model dosyaları. Daha önce ben haritaları hep tanıtmaya alttan başlardım. Bu sefer üstten başladık aslında alttan yukarı doğru da gidelim ee, kazakistan 3 dosya def map model 16 Türkiye map 2 dosya def map rus map def dosyası promotsun 7 dosyası def map e, model paket model paket 2 model paket 3 medya ve aset dosyaları orta Doğu eklentisi promotsun 2 tane dosya def ve varlık dosyaları bu fix dosyası Middle East ve Türkiye arasındaki sorunu ortadan kaldırıyor. Ulayso Promotes için bir eklenti Rusmap'ın def dosyasından sonraki 3 dosyası Promosların üstünde. Bu Rusmap için bir gölge sorununu ortadan kaldıran, daha doğrusu gölge olmayan bina sorunlarını ortadan kaldıran eklenti. Petersburg bölgesi. E, Promos 246 ile Rusmap 21 arasında yol bağlantıları, Rusmap ve Kazakistan arasında yol bağlantısı, Proje Balkan 3 dosya def map ve aset dosyaları, Makedonya 3 dosya rework map ve materyal dosyaları, Proje Balkanlar ve Makedonya rework arasındaki çatışmayı kaldıran fix dosyası raw extended dosyaları 5 tane dosya İngilizce dosyası ile birlikte İngilizce def model prefab Asset bunları tekrar söylüyorum eğer e, 2.6 yok ve 2.3'e sahipseniz bu 5 dosyayı 2.3 olanlarıyla değiştireceksiniz sadece o kadar başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok rawex ve promos 2.6 eklentisi e, yol bağlantıları bu da Roex ile Rusmap yol bağlantıları, İsveç haritaları, Paris yeniden yapılandırması, e, İtalya'da 2-3 tane şehir ekleyen bir eklenti, bu da İtalya tabela projesi ve e, harita zemini arkadaşlar. Dosyalarımız bu kadar. Bunlar olursa e, sorunsuz şu anda e, bu kombinasyonu kullanabilirsiniz. Kombinasyonu diğerinden ayıran tek şey Türkiye haritası. Yani normalde YKSRK kullandığımız e, Türkiye haritası yerine bunda onal kullandık. Onalmap çok güzel bir harita olmaya aday inşallah yazar bunu istikrarla devam eder. E, çok güzel bir harita çıkıyor ortaya onu hemen söyleyeyim. E, yani ben doğrusunu söylemek, söylemek gerekirse e, bitmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım e, gelişmeler hızlıca olur. Tabi hepsinin kısa sürede bitmesi hele tek kişiyle bitmesi çok zor. Onu hemen söylemek lazım. Yani yazardan da çok fazla şey beklemiyorum bu konuda ama istikrarla devam edilirse eğer e, herhalde çok fazla uzun zaman almayacaktır. Yani çok fazla uzun zaman derken bu da bir iki ay değil tabi onu da hemen söyleyeyim. Kombinasyonumuz böyle arkadaşlar. Hepinize e, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.